Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese selamlar. Mart 2023'te Aslan Burçları'na neler bekliyor? Gelin buraya hep beraber bir fokuslanalım. Aslan Burçları'nın 8. evi. Evet, yanlış duymadınız. Ve başlıyoruz. Evet, değerli arkadaşlar... Yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün sizlere Mart ayında Aslan burçlarına neler bekliyor biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Bakalım Aslanlarla ilgili size güzel şeyler anlatabilecek miyiz? Çünkü bazen diyorlar hocam Aslanlarla alıp veremediğiniz bir şeyim var ama değil. Ama en kritik bu burçların içerisinde hem Satürn transiti alacak hem de Plüton transite alacak. Önümüzdeki 3 yıl özellikle bayağı kritik geçecek. En kritik geçecek burç yükselen aslanlar değerli arkadaşlar. Bundan dolayı da e, onlar biraz daha sıkıntılı. Evet sen de bir yükselen aslan olduğuna göre burada ne yapıyorsun? Beni dinliyorsun ve kendin için bir şeyler arıyorsun. Ve acaba belki yatırım yapacaksın, belki boşanacaksın, belki evleneceksin. Durum senin için kim bilir nasıl olacak. Gel bakalım bu Mart ayında bir fragman, fragman diyoruz. Evet. Çünkü arkadaşlar 7 Mart'ta Satürn ne olacaktı? Balık Burcu'na geçecekti. Ve senin de 8. evin Balık Burcu'nda olduğu için orada ne oluyor? Kriz dönemi ya da krizlerle alakalı bir ev oluyor. Ve işin ilginç tarafı şu. Plüton da Balık Burcu'na geçiyor. Ve orada ne olacak? Bir kapışma. Ama zamanı geldiğinde. Şimdilik arkadaşlar biz Mart ayını anlatacağız. Mart ayında bakalım neler var. Mart ayına arkadaşlar güneş 8. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz. Ve güneş 8. evinizde başlangıç yaptığınızda ne oluyor? Partnerden gelirler ve yine miras konuları, yine nafaka ya da buna benzer sigortalar gibi bazı konular gündeminizi olabilir. 3 Mart'ta Merkür de buraya yani Balık burcuna 8. evimize geçiş yapacak. Ortak değerler, kazançlar, alacak verecek borçlar, krediler Ölüm, miras gibi konular gündeminize gelebilir. Ve yine metafizik konular, ökül konulara eğiliminiz varsa işte burada biraz daha böyle hassas bir psikolojiye sahip olabilirsiniz. Ya da hislerinizde belli hassasiyetler hissedebilirsiniz. Evet, bu arada kanalıma beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone ol butonunun hemen yanında bir işaret var. Tümünü işaretle dediğiniz zaman yeni burç yorumlarından ve yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Yine bu Satürn transitleri ile alakalı arkadaşlar YouTube kanalımızda anlattık. Satürn 8. evinizde neler olabilir şeklinde çok geniş Satürn anlatımlarımız var. Merak edenler oradaki videolarımızı da izleyebilirler. Evet, devam ettiğimizde arkadaşlar Venüs 17 Mart'ta kadar ne yapıyor? Koç burcunda 9. evinizde ilerliyor. Bu dönemde dış seyahatler, yabancılarla yapılan ortaklaşa işler, tanımladığınız kültürlerden bir takım bir şeyler öğrenmek, yine yabancı dil eğitimi ve ilimde irfanda genişlik, akademik bilgiler, istediğiniz şeylerde derinleşmek açısından güzel bir geçiştir. Sevgi ve aşk uzaklardan bulabilirsiniz. Hukuki süreçlerle ilgili bazı durumlar varsa, bu hukuki süreçlerde bazılarınız avantaj sağlayabilirler. Ancak burada şöyle bir durum var. Satürn oradaki 8. ev hikayesi olduğu için hak ediş esas alınacaktır. Burada sizin ne kadar etik davrandığınız ön planda olacaktır. Çünkü yükselen aslan da bu dönemlerde arkadaşlar gurur, kibir sınavları olacaktır. Ve yine 7 Mart'tan önceki son 2 ay çok önemli. Çünkü o önümüzdeki 3 yılın bir fragmanı. O fragman da yani son iki aydır neler yaşadıysanız önümüzdeki üç yıl elleme keyfinize diyelim. Yani keyfinizde değil de biraz öyle bir durum var. Hani hani burada bakın ben bir şey söylemiyorum. Şöyle otur düşün bir geriye dönük ve son iki aydır neler yaşadın tamam mı? İşte o son iki aydır yaşadıkların bir fragman tamam mı? Öyle düşün. Neyse keyfinde kaçırmayayım senin ama Devam ediyorum anlatmaya. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu var. 12 Mart'ta Çiron ve Jüpiter kavuşumu olacak. 2 Mart'taki Venüs-Jüpiter kavuşumunda senin için dua zamanı, Allah deme zamanı. Yani biraz orada bu yaratıcı, yaratıcı ile olan ilişkilerini gözden geçir. Yine arkadaşlar oradaki chiron jüpiter Chiron biliyorsunuz kronik sorunları anlatıyor. Yani kendini Allah'ın özel bir kuluymuş gibi Düşünme. Çünkü orada ne kadar tevazu olursa, mütevazilik sende açığa çıkarsa senin için o kadar iyi olacaktır. Yani bir tek sen değilsin Allah'ın özel kulu. Herkes Allah'ın özel kulu. Ama ne diyorum ben sana? Oradaki içini cızırdatan mevzularla alakalı dua etme zamanı gelmiş. Yani genel olarak da 2-12 Mart arası işte bu şifa enerjisinin açık olduğu zamanlar arkadaşlar. Dolayısıyla da bu tarihlerde inançlarınız, ilminiz, bilginiz sayesinde önemli bir Şifalanmalar meydana gelir. Ama burada e, bir olan Allah kulda kibir istemediği için burada dikkat etmeniz gereken nokta bu değerli arkadaşlar. Kibir Allah'a yakışır, kula yakışmaz. 7 Mart'a geldiğimizde Başak Burcu'nun 16. derecesinde sert bir dolunay var. Bu dolunay maddi kaynaklarınız, ortak kazançlarınızla ilgili bir süreç tamamlıyor olabilir. Yine maddi alanda yeni kararlar vermek için bu dolunayın etkilerinin net olarak görülmeye başlandığı bir hafta ve sonrasını tercih etmek için de daha uygun olabilir. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen diye bildiğimiz yani kitlelerle alakalı bir durum var. yani bu Satürn'le alakalı ve Satürn balık burcuna geçiyor. Az önce baştan anlattığım gibi ve Zodiac'taki e, Kova'daki buradaki dönüş tamamlanıyor. Yaklaşık da 3 yıllık bir süreç başlayacak arkadaşlar. Satürn'ün yükselen aslanlar için sınav alan tabii ki 8. ev konuları ki bu 8. ev eşten gelirlerle alakalı finansal konular, krediler, eşin kaynakları, ölümler, doğumlar, ameliyatlar, çeşitli tehlikeler ve zorluklarla Satürn'ün testler yapacağı bir süreç. Aynı zamanda bilinçaltı konuları arkadaşlar çok ön planda olacak. Ve yine bu 8. evde ee, dediğim gibi sigortalar, krediler, nafakalar ya da işte dava süreçleriyle alakalı bir takım durumları da e, buradan izleyebilirsiniz. Ve ben size özellikle şunu söyleyebilirim. Bu 8. evde Mars'ı falan olan varsa tamam mı? Bunlar kesinlikle danışmanlık alsınlar. Bakın buradan söylüyorum. Hani benden alın diye demiyorum. Onu da size söyleyeyim. Kesinlikle alın. Ve şunu da söyleyeyim. Mars'ı balıkta olanlar mutlaka bu süreçte danışmanlık almalılar. Bizden danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444. Ne WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Zaten videonun sonunda da yer alacak. Ve aynı zamanda devam edelim arkadaşlar. Bu alanlarda kısıtlamalar yaşanabilir. Doğum haritanızın özellikle 8. evi iyi incelenmelidir ve hakikaten Orada hayati öneme sahip durumlar olabilir bu dönemde. Yükselen aslanlar için Satürn'ün ev geçişlerini daha detaylı anlattığımız Satürn 8. evde videomuzun linkini bu videonun altına da bırakırız. Genel olarak bu ay önemli sert açı ve geçişlerin olduğu tarihler var arkadaşlar ve bu tarihlere dikkat etmenizde yarar var. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart. Tekrar ediyor. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart. Bu tarihlerde ne var? Sert açılar var. Bu sert açılara dikkat ediniz. 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 10. evinize geçiş yapıyor. Plüton'la bir kare oluşturuyor arkadaşlar. Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi güzel bir şey aslında. Ama özellikle 14-21 Mart tarihleri arasında iş ve çalışma, kariyer alanınızla alakalı manipüle edici, zorlayıcı bazı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Özellikle Mart ayının ortalarındaki bu tarihlerde sizi gaza getirici yanlış tutum ve davranışlara sebep olabilecek, iç kargaşa yaratabilecek konulardan uzak durmanız gerekiyor. İş ortamınızdaki kadın figürleriyle ilgili anlaşmazlıklara da dikkat etmelisiniz. Buna da buradan söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz kıskançlık bayağı ön plana çıkabiliyor. 25 Mart'a kadar ise arkadaşlar Mars'ı, hem Neptün'e hem de Güneş'e kare yapacak. Bu tarihlerde yani Mart geneli itibariyle dik başlı, asi, isyankar, kızıştırıcı tutumlar size pek çok şey kaybettirebilir. Kritik önemli bir geçiş ayı olması sebebiyle bu dönemdeki olumlu, olumsuz tüm hamlelerinizin uzun vadede hayatınızı fazlasıyla etkileyebileceğini şimdiden söyleyelim değerli arkadaşlar. 21 Mart'ta ise Koç Burcu'nun sıfır derecesinde bir yeni ay var. Bu Koç noktası dediğimiz konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının yeni bir başlangıçların haberçisinin telinde önemli bir yeni ay. Merak ettiğiniz yeni bir eğitime başlamak için çok uygun bir zaman dilimi olabilir. Bunu değerlendirmek önünüzdeki uzun soluk fırsatlara açabilir. Plüton ise Kova Burcu'na en son biliyorsunuz ki Fransız İhtilal döneminde geçti. Bakın bu tarz şeylerde arkadaşlar herkes soruyor. Hocam Pluton'a geçiyor. Ne olacak? Bizi nasıl etkileyecek? Pluton zaten kitle ile alakalı. Ve eskiye dair bir takım çürük bilgileri çürütecek. Yok edecek. Yani ne oluyor? Fransız ihtilalinden sonra insanlıkta bazı gelişmeler yaşanıyor. Hurafe bilgilerden bilimsel bilgilere geçiliyor. İşte yine bir e, Fransız İhtilal dönemi geliyor gibi bir şey. Ama tabi Fransız İhtilal bir sembol. Yani her ülkede her ülkenin belli konularda gelişimleri var biliyorsunuz. Şimdi ise yeni bir Pluto döngüsü başlıyor haliyle ve 23 Mart'ta ve 15-13 itibariyle Pluto Kova Burcu'na giriş yapıyor. Yükselen Aslan Burcu için bu geçiş 2043 yılına kadar devam ediyor. 7. ev alanında dönüştürmeye başlayacak. 7. evde biliyorsunuz evlilik, evliye bakış açısı, ilişkiler, evlilikte bugüne kadar yaptığınız doğrular ya da yanlışlar bununla alakalı bir Değişim, dönüşüm ve bugüne kadar ki yaptığınız e, evlilik anlayışındaki e, bilincin eğer yanlış bir bilinç yürütüyorduysanız ne kadar çürük bir e, bilinç yapısında olduğunuzu anlayacaksınız. Eğer doğru bir yolda gidiyorduysanız da oradaki evliliğinizde bir değişim, dönüşüm olacaktır ve birçok kişi için... E, ne olacaktır? Boşanma ya da ayrılık gibi bazı durumları tetikleyebilir değerli arkadaşlar. Yine oradaki gezegenleriniz de önemli. Yine e, oradaki tetikleyici zaman dilimleri de önemli. Çünkü bu hemen olacak bir şey değil. 43 yıllık bir dilime yayıldığı için hemen böyle hani Pluto'da oraya geçecekmiş. İşte tamam fırsat bu fırsat ya da işte tam değişim zamanı falan gibi düşünmeyin. Aslan Burcu için dedik ki 2043 yılına kadar bu yedinci ev dönüşmeye başlayacak. Yani bu dönüşüm kibar bir ifade arkadaşlar. Çünkü Pluto girdiği yeri çürüterek bu olayı sürdürüyor. İlişkilerinizde büyük bir değişim dönüşüm zamanı. Eski kimliğiniz ve benliğiniz bu noktada tamamen yıkılabilir. Ve mesela evlisinizdir, sizin bir kimliğiniz vardır eşinizle beraber olan. Bununla boşandınız ve siz daha iyi olacağını zannedebilirsiniz ama daha iyi de olmayabilir. Çünkü sizin oradaki mevcut kimliğinizle alakalı bir çürümüşlük söz konusu olabilir. Bazılarınızda o eski kimlik daha size çürük bir sıkıntı yaratıyorduysa artık yeni bir siz daha iyi bir intiba sahibi olabilirsiniz. Bu ev haritanızda gergin açılar alıyorsa güç çekişmeleri, davalar, duruşmalar, boşanma gibi durumları getirebilir. Zaten söylemiştik. Eğer olumlu açılardaysa da hayatınıza girecek güçlü işler, e, sizi ileriye de taşıyabilir ancak buradaki o Plütonun e, işte trine açı attığı benefik gezegenler burada ciddi anlamda önem arz ediyor bunun içinde tabii ki doğum haritası danışmanlığı şarttır arkadaşlar Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0 543 20 90 444 noğlu WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz Kanalımıza abone olmak isterseniz hemen sağ köşedeki abone ol butonuna basabilirsiniz ve yine oradaki zile basıp tümünü işaretlerseniz yeni videolarımızdan ve bu konuda bilgilendirmeler, bilgilendirmeler telefonunuza gelecek. Daha fazla astroloji bilgisi ya da bu konulara meraklarınız varsa astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yükselen aslanlar. Şimdi bazı yükselen aslanlar bana kızıyorlar. Hocam bizi topa tuttun, şöyle yaptın hiç mi iyi bir şey yok filan. Yani şöyle bir şey bu Mart ayı gerçekten sıkıntılı. Bir de e, hani canlarım cicilerim bal şeker yiyin falan diyecek bir durum yok. Çünkü 8. ev ve yine oradaki bazı malefik durumlar. Hani Siz iyisiniz de diğerleri siz böylesiniz de diğerleri daha mı iyi? Değil. Ee, bu ay biraz sıkıntılı bir ay. Hani kimseye bir şeyimiz yok. Burada arkadaşlar dikkat edin. Ee, gerçekten dikkat edilecek bir zaman diliminin en büyük geçişlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşmek üzere.